Ben e, birazdan sanki bana hiç dememişçesine direkt sosyal girişim nedir diye muazzam bir soru soracağım size. <gülüyor> <gülüyor> tamam Arka. En kolay anlaşıldığını düşündüğüm yöntem şu. E, bir yelpaze, görülüyor değil mi ekranda? Bir, evet. düşünün. bir tarafta e, girişimcilik var. Girişimcilik demek, e, evet, girişimcilik <gülüyor> demek bir iş fikriniz var. Hı -hı. E, Facebook da olabilir, atıyorum, ee, ebay de olabilir, işte gitti gidiyor da olabilir, işte herhangi bir e, e, online veya analog fark etmez bir e, dükkan açmak da istiyor olabilirsiniz. Bir girişimcilik evet. fikrimiz var ve bunu hayata geçiriyorsunuz. Sizin temel motivasyonunuz para kazanmak. Yani e, o modelden para kazanacaksınız, büyüyeceksiniz vesaire. Sürekli girişim devam etmeler. Hı hı. Girişimciliğin temel motivasyonu budur. Hı hı. E, sosyal tarafta da yelpazenin bu ucunda sivil toplum örgütleri yer alır. Hı hı. Hiçbir aslında kendilerine kazanç elde etme motivasyonları yoktur. Hı hı. Tamamen bir sorunu çözmek veya birilerine bir e, soruna faydalı olmak için kurulmuş örgütler. Evet. Tamam mı? bir şeye fayda. Dünyaya, çevrene, arkadaşlarına olabilir, hemşerilerine olabilir, kedilere olabilir. Ondan sonra çevrekin her şey olabilir. Biz bir derdi dert etmek vicdanı. Ondan sonra tıpkı <gülüyor> gel, O ikisinden birer derece yukarı çık. Hadi 5'ti. Ondan sonra <gülüyor> o arada kalan <gülüyor> kısım. Evet. O arada kalan kısım sosyal girişimcilik. <gülüyor> De sosyal girişimcilik ee, olmazsa olmazı e, bir derdin olması lazım sosyal girişimcide. Yani e, ben sadece para kazanayım sosyal girişimci değildir. O girişimci zaten. Öteki tarafta da ama bir iş modelinin de olması lazım. Yani sivil toplum örgütleri bakınız Robotel aslında sosyal girişim değil. Yani Robotel bir hala bir dernek. Sosyal girişim olmasını istiyoruz, çabalıyoruz bu yönde. Kafa yoruyoruz ama o bir dernek. Tamamen gönül e, bağıyla, gönüllülük usulüyle, bağışlarla yürüyen, bir iş modeli olmayan, hiçbir şey satmayan, bir yerden para kazanmayan bir dernek. Öteki tarafta ama siz e, bir sosyal girişimcilik yaptığınız zaman bir iş modeliniz olacak, bir şey satacaksınız, ondan para kazanacaksınız. O kazandığınız parayla yine fayda sağlayacaksınız. Sağ, e, sağladığınız fayda hepsini yatırabilirsiniz kazandığınız paranın çoğunu yatırabilirsiniz bir kısmını büyümeye kullanabilirsiniz yerpaze o anlama geliyor Hı -hı. Peki, hazır yeri yapacağım. gelmişken robot ele anlatıyoruz herhalde Olur. Aslında direkt olarak onu sormak istiyordum. Biraz daha şimdi kademe kademe yaptığınız şeyleri biraz daha e, detaylı bir şekilde öğrenmek istiyoruz ki aslında bugünün başlığı da robotel. Fakat şunu söylemek isteriz ki bugün aslında ağırladığımız hocamız, ağırladığımız e, değerli hocamız bir farkındalık girişiminde bulunuyor ve bu farkındalık girişimi sadece robotel değil, Başka başka alanlarda da bu farkındalığını gerçekleştiriyor. Az önce kendini tanıtırken söylemişti. Biz sadece şu an Robotel'i anlatacağız. Daha sonrasında ise ilerleyen dakikalarda Maker Çocuk ve Enable gibi Enable tabii sizin bağlı olduğunuz bir kuruluş ama hocam onları detaylı bir şekilde anlatacaktır. Şimdi hocam Robotel Türkiye nedir? Kuruluş amacı nedir? Veya hikayesi nedir? Bu konuda bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii şimdi e, Robotel şöyle başladı. Biz e, ajans da, e, kullandığımız teknolojilerden bir tanesi üç boyutlu yazıcılar. Üç boyutlu yazıcıları Türkiye'de ilk kurcalayan, deneyen, onlarla bir şeyler üreten, özellikle masaüstü üç boyutlu yazıcılara e, şey yapan, e, kullanan ekiplerden bir tanesi. Ne yaptık? Bunu önce bir sene boyunca sadece bastık, denedik, açtık kapattık, kurduk, bozduk. Ondan sonra bununla ne yapabiliriz dedik. En sonunda da bununla ilgili bir takım iş modelleri geliştirdik. Fakat insanlara 3 boyutlu yazıcının nasıl faydalı bir teknoloji olduğunu, nasıl devrimsel bir teknoloji olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Hı hı. Ee, neden? İşte çünkü faydalı bir şey basmak lazım. Ne basıyorsunuz deyince işte herkes telefon kılıfı, e, biblo, çiçeklik falan böyle hani bana ne faydası var gerçekten, <gülüyor> süs bunlar gibi şeyler basılıyor. Aynen. Dolayısıyla örnek bir proje bakıyoruz, yani bas, bas, bas, basabileceğimiz, basabileceğimiz. Yani böyle aynen. örnek gösterebileceğimiz. Etkin bir, bir şekilde kullanabileceğiniz bir şey basmak istiyorsunuz aslında. Aynen Ki öyle, fayda o sırada, en, sırada e, globalde Enable the Future diye bir ekibin kuruluşuna denk geldik. Yani tam biz bunu ararken Enable the Future oluştu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda, yakın zamanlarda. Bir de gördük ki 3 e, boyutlu yazıcıyla eli ve parmağı olmayan insanlara mekanik eller yapan insanlar bir araya gelmişler. Şimdi burada bir geniş bir e, parantez açıyorum. E, <gülüyor> aynen öyle. Enable'da gösterirsen sevinirim bu arada. E, bu ihtiyaç nereden çıkıyor? Bu 3 e, boyutlu yazıcıdan el yapma meselesi nereden çıkıyor? Evet, orada bütün da benim dünya... sorunum da var. Hı -hı. Evet, bütün dünyada e, sadece Türk sadece Türkiye'de değil, çocuklara protez takılmıyor. Böyle bir e, eksiklik var. E, çocukların protes ihtiyacı genellikle amniyotik bal sendromu gibi doğuştan parmakların, ha. ellerin gelişmemesine sebep olan rahatsızlıklardan oluyor. Travma yani işte kaza işte ondan sonra e, işte terör, savaş gibi sebeplerden de olabiliyor ama çoğunlukla Doğuştan e, böyle evet. parmakları gelişmemiş çocukların ihtiyacı oluyor protezi. Amniyotik band sendromu da e, Türkiye'de hiç istatistiği yok. Amerika'da ve Japonya'da e, bakılmış. 1500 ila 1200 kişide bir gözüktüğü e, tespit edilmiş ki aslında oldukça yüksek bir rakam. Hı. Yani her yıl Türkiye nüfusa vurduğunuzda 1000 bebeğin böyle doğma ihtimali var. E, çok yüksek. Bir rakam. Aynen. Çok yüksek. E, Tabii ki herkesin e, şeyi deformasyonu farklı oluyor. Evet. Bu durumda da e, çocuklar da sürekli büyüyorlar. Proteze e, erişimi olma yaşını 18 olarak belirlemişler. Neden? Protez çok pahalı bir şey. Çocuk sürekli ve çok hızlı büyüdüğü için sürekli değiştirmesi lazım. Bir de üstelik protezin yapımı da meşakkatli. Şimdi her e, kişinin ihtiyacı fizyolojisi, anatomisi farklı olduğu için bu ihtiyaçtan dolayı uzuvların gelişmemesinden dolayı o pro, e, protezin yapım süreci var. Yapım süreci sırasında çocuklar büyüyor. Yani yapılana kadar e, büyüyorlar. <gülüyor> Takana kadar anatomisi değişiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla dünyada da buna çözümü siz bir gün 18 yaşınızı doldurun gelişiminizi tamamlayın öyle protez takın diye aslında çözümsüzlükle. E, cevaplamışlar. Veriyorlar. Hı -hı. Ama çok elzer bir de... O yüzden çok yanlış bir durum bence. Yani. Ama yapacak bir şey yok ondan <gülüyor> sonra. <gülüyor> Teknoloji imkan verince ortaya evet. çıkmış. şöyle e, aslında bir tane arkadaş e, Güney Afrikalı bir e, marangoz parmağını kaybediyor kazada iç kazasında. Kendine önce ahşaptan bir parmak yapıyor. Sonra üç boyutlu yazıcıdan bir parmak yapıyor. Biraz teknolojiye meraklı, meraklı bir arkadaş. Ondan sonra sonra bunun komşularından iki tane anne, amniyotik bant endromlu çocukları olan iki anne. Bizim oğlanlara el yapsana diye bu adam adamcağıza geliyorlar. Richard Van Hals, bizim sitemizde hikayesi var. Richard da diyor ki yani diyor ben parmak yaptım çocukla el yapmak falan benim bildiğim işler değil ama denerim diyor. O da tam bir maker yani hani hayır demiyor. Bakarım diyor denerim diyor gönül işi ya diyor bir bakarım diyor. Çünkü YouTube'da da bir video görmüş. Edward Scissorhands, Makas Eller diye bir film vardı. Belki hatırlayanlar vardır izleyiciler arasında. Johnny Depp'in elleri yoktu, onun yerine makaslar vardı. Sarılamam diye de bir şeyi var, repliği vardır. <gülüyor> evet, Amerika'da Oven çifti diye bir mekatronik mühendisi çift, o makasellerin tasarımcısı. Nasıl yani kukla uzmanıymış bu arkadaşlar kukla e, mekanizmaları özellikle metal kukla mekanizmaları yaparken film için bu makas el mekanizmalarını geliştirmişler oradan e, el mekanizmaları geliştirmişler falan bunları nasıl yaptıklarında YouTube'a koymuşlar bizim e, parmaksız e, Richard amca <gülüyor> YouTube'da onların videosunu görüyor. Altına yorum yazıyor. Onlarla irtibata geçiyor. Bana böyle bir talep geldi. Yardım eder misiniz? Diyor. Ve bunlar uzaktan birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ve bir sene sonunda ilk 3 boyutlu yazıcıdan üretilebilir mekanik el tasarımını ortaya çıkarıyorlar. Neden 3 boyutlu yazıcı? Richard diyor ki bu çocuk sürekli büyüyecek. Biz bunu metalden veya ahşaptan yapamayız. Sürekli basabileceğimiz bir şey. Bu 3 boyutlu yazıcı var. Ondan yapalım diyor. Hı hı. Ve böyle ilk modeli çıkardıktan sonra çok kritik bir karar alıyorlar, e, tasarımı lisanslamıyorlar, patentlemiyorlar, açık kaynaklı olarak herkes kullansın diye yayınlıyorlar. Hı hı.